Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed yine hoş geldiniz Bugün arkadaşlar Subway Table Maker'da kendi yaptığım trolleri tekrar yapacağız arkadaşlar. Eee akşam bugün Sadece 2-3 tane 2 tane ya üç 3 tane map yaptım çünkü arkadaşlar gerçekten map yapmak bayağı bir zor. Şimdi mesela benim Aklımda bazı şeyler vardı ama başka e, kişiler Brawl Stars çeken kişiler yaptığı için ben onları yapmak istemedim. Çünkü benim aklımda öyle şeyler vardı ama onlar onları yaptığı için ben onları yapmayacağım herkesin çünkü sonra bana sen bunu çaldın falan değil mi şimdi e, Ben bir tane troll map yaptım Ondan geçelim İnşallah doğru yerde doğarız ee, Evet Bakın arkadaşlar şimdi Hop Hop çok güzel arkadaşlar Böyle güzel bir troll map yaptım arkadaşlar Bence yani gayet güzel Bakçınız hadi 4 4'ümüz aynı da başlayalım. Bir dakika lan Acaba şey Oha. Oha! Arkadaşlar bonus şey mi bak. bakın. Efsane bak. Kartpa buldu Abi ben yeni öldürdük. Nasıl aksa? Güzeldi bence. Efsane evet, bak bulduk lan. Bir dakika bak. Başka bir şey daha deneyelim arkadaşlar. Bu ee, da de şunu deneyelim. Adamlar <gülüyor> bu da güzel. Bakın şuna. Ben de çarıyor Arkadaşlar doğru yerde doğmak da önemli Ne aldın içeride doğdu Tövbe esnaf Arkadaşlar ben doğru yere bulmak geleceğim Evet arkadaşlar sonunda buldum ya Bakalım dur Aaa uçmadı lan o Uçuyor Arkadaşlar bakın sarı şey orada Heh, Orada ama arı bizimle Böyle, arkadaşlar, efsane bak. Bakın ana bal da diyor. Da? Sarı şey orada bal orda. Ama total orada. Taletin asıl şey bizde. Bakın, bakın sarı şey sarısı orada. Ama şey bizimle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bakın. Evet, Neyse arkadaşlar şimdi hemen diğer tronu bize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer tronu bize geçtik. Bunun için arkadaşlar ben boğa alacağım çünkü hepsini. Potam ile totem diyorum ya taratil arkadaşlar. Art sonra da doğru yerde trek ee, shot yapıp yaptım. I Güzel ikinci turda abartmış ama böyle şey olmaz ya. Atıcı karakterin gelmemesi lazım ya. yine geldi. Görüyor musun ya? Böyle bir şey mi var arkadaşlar? Yine daha hadi bak. Hıh tamam. Oldu. Şimdi bunu böyle koyalım. Önce bak ultimizi dolduralım arkadaşlar. Direkt atacağız. Öyle çok güzel bence. Yani biraz zor ama çünkü duvarları öyle sıra salladım. Ama yine ben bir defa denedim oldu oldu. Öğrendim yani. Hemen yapacağız büyük ihtimalle. Bak şimdi arkadaşlar. Bakın dikkat. Et. Şöyle. Şöyle de galiba. Aga olmadı. Dur. Bir, bir daha deneyeceğim şimdi. Olmadı. Sonun çarpmadı. Hemen dolduralım arkadaşlar. Bakalım bu Bro Maker serimizi sevecek mi arkadaşlar? Ee, bu seriyi severseniz arkadaşlar, bu video eğer online gelirse hemen yarın yeni bölümü gelecek. Sizler bir yeni şeyler etmeyin. Çok seviyorum. O zaman uzakta yapalım. Dakika bakın. Evet. Aaa! Oh! Ya ama böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Ama cidden böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yok ama ya. Gördün top çizgide durdu. Neyse bir daha deneyelim. Hadi be Ne oldu? Şimdi arkadaşlar bakın. Yanına geldim. Ha oldu. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Mapimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de. Yeni yaptım. Başka yaptım bir mapteyim. Bu mapimiz arkadaşlar. Poco arkadaşlar. Ee, kaç can alacak 99 yükte. Ne yapacağız hemen şu yükleri alalım o ultini zaman kaç cam verecek Onu fazla koymadık ulan ben fazla koydum arkadaşlar ben bir 99'i yapıyorum hemen geleceğim tamam evet arkadaşlar şu an 99 yaptım ultim ne var havata gideceğim kendimi vurduracağım dom çıkamadı mi? Ne anne? Arkadaşlar bakın. Bakalım kaç olacak? Ben bence bir 20.000 cansa oğlum. Hadi be. Aç kapatıramaz onu. Robots. Çekek de bana. Tanrım. vurun bana. Vur vur. Vur. Hadi vurun bana. Var var robot var On. Hadi Oha 32.000 can verdi arkadaşlar Biraz ulti doldurmam lazım Şuna <gülüyor> bir tek atalım Bunu tek başıma boss'u öldüreceğim Kanka öyle de bir yağmur yağıyor şu an var ya. Oğlum bir durun. Bir doldurmadın doldurmadınız zamanı. Sen öl. De sen öl. Tamam. Şimdi vur bana. Vur vur vur vur. vur bana. Kanka vur. Bir vurmadın oğlum. Tırtılıyor. Ben bir kere böyle sıkayım da arkadaşlar. Işte. Canım dolmasın. Gel bana gel Heh. Ver sık bana Heh. Hadi hadi 32.000 cam veriyor arkadaşlar evet. 32.000 cam veriyor arkadaşlar Neyse bu, güzelim, bu kadar arkadaşlar. Bu seriyi beğenirseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Her gün yine gelebilir bu. Neyse arkadaşlar, bugünlük benim bu kadar. Hala kanalı abone değilseniz abone Bu videolarda sizi istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.